Arkadaşlar merhaba, herkese hayli akşamlar. Ee, Volkswagen grubu araçların bazılarında kronik bir sorun var geri görüş kamerasında. Ee, bununla ilgili detayları size anlatacağım. Umarım işinize yarayacaktır. Ee, sorunumuz şu şekilde. Ee, normal bir double tape var araçta. Daha önceden ben bağladım. Birkaç kez denememe rağmen daha sonrasında gördüm ki araç e, kontaktayken kamera açıyor. Yalnız aracı çalıştırdığımız zaman e, görüntüyü anında kesiyor. Aracımız e, Volkswagen kedi Bununla ilgili sıkıntı nasıl çözüldü ona geçelim isterseniz. Buradaki bağlantıyı anlatmadan önce ilk önce arkaya geçeyim. Şimdi e, sorundan biraz bahsedecek olursam şöyle bir sıkıntı var. E, bildiğiniz üzere geri görüş kamerasını geri kesim artısından tetikleyerek alıyoruz. Bu araçlarda elektrik e, devrelerinde filtreleme olduğu için e, geri takınca takılınca otomatikman amperi e, kontrol eden bir sistem var. Amperi kontrol edince e, geri görüş kamerasının e, sinyalini, akımını kesiyor. Problem bu. Bunu nasıl çözeceğiz? Araya bir tane röle attık. Bu, röle bu sistemi tamamen halletti. Bunun da detayları şu şekilde. Geri yine aynı şekilde bir tane tetik hücuyla röleye giriyorsun. Sonrasında e, araçtan bir tane ile bunun bağlantı şeklini videonun sonunda bırakacağım. Bir tane ile e, dölenin bir ucuna giriyoruz. Sonrasında ise arkadaşlar buradan ileriye teybin e, direkt artısına bir tane tetik ucu vermemiz lazım. Yani bunu biraz daha özetleyecek olursak şöyle bir durum var. E, farz edelim ki araca sis farı takıyoruz. Zaten bu işle ilgileniyorsanız az çok mantığı biliyorsunuzdur. Birebir aynı test çekeceğiz. Sadece tetikleme ucunu geri dikesin Şasesin şeyinden e, artısından alacağız. Geri kalan bütün işçilik ayrı. ise şuradan aşağı giden bizim kırmızı kablolardan birine e, bir ek yapıp buradan yukarı taşıyıp rölenin ucuna ek yapıyoruz. Yani bunun test atını zaten videonun sonunda belirteceğim. Bağlantı oldukça basit. Siz de bu şekilde yaparak kendiniz de çözebilirsiniz ben tamamen tesratı döşedim denemesini de yaptım sadece kontak ucu kaldı teybin kontak ucu teybi bağladıktan sonraki görüntüyü de sizlere göstereceğim işlemimiz bitmiş olacak lütfen beklemede kalın montajı bitirdim arkadaşlar şimdi bir deneme yapalım isterseniz bakın sorun şu tekrar anlatayım ben arabanın kontağını açıyoruz bu şekilde geriye taktığınız zaman çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Önceki sistemde röle bağlamadan önce yaptığımızda arabayı çalıştırdığımız anda görüntüyü kesiyor. Bunun sebebi ise araçta e, sanki fazladan bir yere kaçak akım gidiyormuş gibi sistem e, onu algılayıp otomatikman fazla olan amperi çekiyordu. Yani iptal ediyordu. Sadece geri güç veriyordu. Şimdi arabayı çalıştırayım. Şimdi geri takıyorum. Gördüğünüz gibi sorun düzeldi. Gösterdiğim, tarif ettiğim şekilde bağlarsanız sizin aracınızdaki de sorun çözülecektir. Ben belli bir süre, yani bu teyplerden diyebilirim ki bir 20-30 tane bağlamama rağmen bu kedideki sorun ilk kez başıma geldi. Öncesinde hafif titreme oluyordu yani bazı kameraların işte gücüyle özelliğiyle vesaire oluyordu ama bu araçta ilk kez başıma geldi. Onu da bu şekilde çözmüş oldum. İşlem tamam. Şimdi toparlayacağım. Bağlantı bitmiş olacak. Şurada zaten tekrar orayı gösteriyorum size. Bağlantıları anlattım. Şaseyi şuradan verdim. Şurada görmüş olduğunuz görüntü kablosu ile artı eksi kameranın uçları. Merak ettiniz yapamadığınız bir konu olursa videonun altına yorum yaparsanız yardımcı olmaya çalışacağım. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.